Bu önemli tezler tartışmasına beni davet ettiği için Gönce Teşekkür Şimdi tabii siz daha çok 2000 başından son yirmi yıl almışsınız. Bunun çok öncesi var. Nedenliği için onları biraz anlatmakta yarar veriyorum. Özellikle hem siyaset bilimi hem de anlatacağım. Çünkü ben e, siyasal büdüler kapitalitesinden mezunum fakat ameliyatada iletişim yapıyordum. Ama e, orada yüksek lisans yaptım. Ama doktoramı siyasal büdüler kapitalitesinde yaptım. Ve bizim yaptığımız ilk doktoralar 1970'te yapılan doktoralardı. Kürsel Obstay, Oya Tokgöz, Aysel Aziz, Kürbur Kocabaşoğlu ve Yılgün Abise'nin yapmış olduğu doktoralardı. Bunlar ilk ölmüş doktoralardır. Ve bunlar özellikle yani siyaset birinin doktorası diye geçseler, geçse bile aslında Bağlantılı İletişim Doktoraları'dır. Benim yazmış olduğum bir makale var, bunu ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Ondan sonra 80 yılında bu biraz daha ilerler ama şimdi burada bir şey olur. 1982 yılında yönetilir. GÖK'le birlikte e, özellikle bu doktora programları e, işte sosyal bilimler ensüleriyle devletir. Sosyal bilimler ensüleriyle devletildiği için işte e, bazı bilimdar, ana bilimdarlar, e, onlar o, o bir konu, siyaset bilimi konu, bu konu, şu konu, bu konu. Ama iletişim daha çok da o, e, disiplinler arası bir ana bilim dalı olarak girer ve bu da işte hem yüksek lisans hem doktora yapmaya başlar. Bu işe yani şeyler vardır o zaman basın yayın okulları vardır. İlk basın yayın okulu örneğin yaptığımız gençlik ensüsi İstanbul'da açılır. İkinci yer, yer burasıdır. Burası iki kitle geçici okuludur. Bunu biliyorsunuz herhalde. Ve bu da ki Ondan sonra bunu işte e, şeyler, e, akademilere bağlı olanlar başlar. Yani işte Marmara, e, Gazi Üniversitesi, ondan sonra Ege Üniversitesi başlar. Ve daha sonra buna e, bir altıncı olarak da Anadolu Üniversitesi'nin, yani Yılmaz Mülkerşi'nin e, özellikle televizyon kumasıyla başlayan e, Anadolu Üniversitesi, yani Anadolu Üniversitesi değil o zaman Eskişehir tabii, Orada başlayan bir e, oluşum ya değişir ve orada da bir e, işte okul gibi bir okul kul böyle diyelim. E, ondan sonra yedinci ise e, işte eğitim fakültelerinin e, ya yani daha basit in okullarının eğitim fakültesi haline gelmesiyle birlikte e, bizim bizim için en sonra giden bir olaydır önce bana söylediler. Hatta ben hava at ettim. O da karşısında istige geldi. Okan Gökçe e, Selçuk Üniversitesi'nden, e, Ondan sonra beni görmek istiyormuş. Eee bugün de neyse buyrun dedim. E, ben ben şey dedim, falanca ondan sonra konuşuyoruz kendisiyle. İşte dedi böyle böyle siz dedi, sizin dedi Konya'da sıra koyu validasyon yapacağımız önemli sonraya. Neden dedim, neden istiyorsunuz dedim, soruyorsunuz böyle dedim. Şimdi de Selçuk Üniversitesi'nde dedi bir oldu. Ben dura kaldım tabii ondan sonra ve baba dedim gibi, dedim. çok zor bir şey. Yani sor, sormanız gerekçe ben dedim, çok fazla kişinin bir şey tarif olacağını zannetmiyorum. Fakat Anadolu Üniversitesi'nin bir şey çok tarif oldu. Gazze Üniversitesi'nden de tarif olanlar oldu ve Zertürk Üniversitesi'nin ilk içi konusunda müddesi gelişti. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Fakat e, şimdi üzerinde durmamız gereken bir kutu daha var. Bu yüksek lisans ve doktora eserinin yükse bağlı olarak yapılması gibi, bunu görüyorsunuz siz şimdi bu şeyleri tabanını taradığınız zaman, gökte e, Ve buradaki taradıklarımızda e, şöyle bir şey var. İşte 1988'de ilk doktoral yapılır ve yüksek lisans tezleri oradan biraz öncedir. Fakat bu iş işte ilk tarifi olanlar İstanbul Üniversitesi <gülüyor> Marmara Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, çok hayretler içinde kalacaksınız. Burada bu gerek yüksek lisans tezlerini gerekse doktoralı, doktora tezlerini yapanlar şeyde programda iletişimle ilgili ders yok. Daha çok daha farklı sosyal bilimlerle ilgili dersler var. Ve aynı zamanda yüksek lisans ve doktora e, tez danışmanlıkları da üstlenen, üstlenenler, edebiyat, hukuk, sosyoloji, e, siyaset bilimi alanlarından kimselerdir. İlk defa iletişimle karşı karşıya gelmeleri, e, 1986 yılında Ünsal Ostay'ın, Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a Marmara Üniversitesi Basit Yayınoluk okuluna gitmesiyle başladı. Hatta işte ünsal ders verirken bana işte akbaplarım telefon etti İstanbul'dan. Bu adam ne anlatıyor dediler. Çünkü ilişimin iyisini, ağasını bilmiyorlar İstanbul'da. Halbuki yani o zamana kadar ünsal şey yapmış, kitap yazmış işte, <gülüyor> İlk derleme ilk derlemeyle ilgili hakkında işte bir kitap hazırlamış, ondan sonra başka bir şeyler yazmış, doktoritesi basılmış, beyin doktoritesi basılmış, Aysel'in ki basılmış, Uygur'un ki basılmış, büyük ki bir kitap araya gelmiş, birçok şey olmuş yani. Büyük yani ki kitap araya gelmemiştir, sonra sinema hakkında kitabı çıkmıştır, o ayrı mesele de. Yani bütün bunları düşündüğünüz takdirde, böyle bir ortamdan siz geliyorsunuz, e, iletişim akımından ve bunlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Ama şimdi dediniz ki, ben işte siyaset bilimi de yapıyorum, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Onlar ayrı şey, onlar ayrı bir kulvardan gitti eğer sabah. Ama bunun ilişkisi, iletişimin ayrı mesele. Onu ayrı tartışırsınız. E, ondan sonra kamu yönetiminde, şimdi onu söyleyeyim, e, Şehir Mardin benim hocam diyor. Ve benim üç sene hocam oluyordu. Şehir Mardin çok değişik bir insandı. Ve onun yanında e, Şehir Mardin ampirik araştırma ile oraya çok fazla ilgilenen bir insan değildi. Tam tersine tam tersine söylüyorsun zaten. Ama siyasal ilerki bütçesinde, <gülüyor> özellikle 1959 59 yılından önce ilk defa Amerika-Amerika. İşte, e, o, e, siyasal bilgileri ya da sosyal bilgileri üzerinde gelen e, şeyler var, profesörler var, onunla, onunla beraber dışarıdan e, e, gelen Amerikalılar. Todai'yi Todai ve bize gelenler. Siyasal bilgiler, fakültesini gelenler. Todai'den önce siyasala geliyorlar aslında bunlar. Ve bununla beraber siyasal bilgileri doktora programı değişiyor. Ve bunu doktora programında şeyler var. Amerikan vali yaklaşımlar var. Ondan evvel senin söylediğin gibi Fransız yaklaşımı ya da Alman yaklaşımı egeme. Fakat onlarla beraber bu değişiyor. Yani ben doktora yaptığım zaman ben Amerikan vali yaklaşımları kullandığımda ve benimle beraber doktora yapanlar bunları kullandığımda daha önceki içmiş olan nesi bunu çok yadırgıyor. Ne karşı çıkıyor? Anlatabiliyor muyum? Ama bu çok değişik bir şeydir. Buradaki yaklaşım ve buradaki yaklaşımların gelişmesi. Ha, e, şimdi bu 88'de bunlar yapıldı. İlk doktora tezleri yapıldı ve doktora tezlerine girin bakın lütfen gökte. Bunların içinde daha çok hakla ilişkilerden olanları görüyorsunuz. Neden hakla ilişkiler tezinin tez sayısını, neden çok fazla? Bakıyorum, gördünüz mü hiç? Neden bu fazla? Neden onda e, şeyde diğer tezlerin yani gazeteciliği, radyo televizyonda neden az? Neden bunların az olduğuna bir bakın. Çünkü daha çok konu var halı hapla işlerde. Bunun üzerinde tartışılabilecek ve yani işte konuşulabilecek. Aslında şey çok şey değişti. Reklamcılık girdi, marka girdi, şubludur girdi, girdi ama ondan hala yoktu. Bunları da kolaylıkla yazılabiliyor. Ama hmm. radyo-televizyon üzerinde, gazetecilik üzerinde tez yakın edip harikçi soğuktu. İçinde aynı şey Yani sosyal medya açısından da bunu çok fazla tartışmalısınız. Şey e, Abdürezah geldi. Arkadaşlar hocam da ben de, de sınıfı sor soracağım da onun için öne Geldi. Yani Abdürezah <gülüyor> benim eski asistanım. Söyleyeyim, onun her şeyi söylüyor. Tamam mı? Yani şimdi bunu söyledikten sonra, bu çok önemli şeylerden bir tanesi ve 1970'te, hani biz doktoraları yaptık. 1980'de hala siyasal dillerde doktora yapan arkadaşlarımız oldu. Ama 1980'de diğer bir kulvar açıldı. Söylüyorum, bu GÖP var, tamam mı? Ondan itibaren, 90'dan itibaren asıl doktoralar yapılmıştır. Yani burada ilk doktora falan, 1990'dır. Onlar evler yok. Yani Gazi Üniversitesi'nde de çok az. Diğer yerlerde de çok az. bizde ilk doktorat. İşte 1996'dadır, 95 miydi? 96 galiba Nazife'nin ki değil mi? Nazife'nin ki. Nazife'nin ki doktoratı 96'ı. Halk da işçilerde Engin'in ki. Engin, onlarınki dahaydı, daha iyi. evet tabii. tabii Onların ki, 90 başı işte. 92, 92. Yani işin İngilizce Engin'in ki. Engin başçının. Bakçının ki. Ha, işte, yani onlar galiba da daha iyi var, Tamam mı? Ama Hapma hiç ne yaptı? Evet. Şeyde, gazetecilik'te ilk doktora galiba gazifenindir, 1993-1996. Ondan sonra işte ikincisi Süleyman İrvan'ındır. Bunlar benim yaptırdığım doktoru tezgirde, biliyorum yani, yıllarım çok iyi. Ee, oldu mu? Yani bunlar bu şekilde devam etti. 2090 90 yıllarda asıl gerçek anlamda yani radyo televizyon alanında, şey alanında, taslakçı alanında, alanında gerçek anlamda işler yapmaya başlandı. Ama 2000'den itibaren alıyorsunuz şey kesiti. Doğru doğru kesit alıyorsunuz. hatalı bir şey yapmıyorsunuz. İlk, i̇lk 20 yılı zaten, ilk 20 yıllık değerlendirme alıyorsunuz. Bu değerlendirmeler 10 yıllık itibariyle de yapılabilir, 20 yıllık itibariyle de yapılabilir. 5'er yıllık itibariyle de yapılabilir. Hiç hatalı değildir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ikinci, söyleyeyim? ikinci üzerinde duracağımız hususlardan bir tanesi de şu. Bu araştırma yöntemlerini kullanıyoruz. Şimdi bu en büyük çorgen Türkiye. Yani, işte Bilsim Yıldırım'ın yazmış olduğu bir kitap var. Bilsim Yıldırım burada doktora yaptı. Siyaset, iletişi fırkçısında doktora yaptı. Neyinler doktora yaptı. Şimdi onun başında işte benim bir önlüküm var, aynı zamanda bir makalem var. Şimdi burada ben her zaman işte çocukla konuştuğum zaman, hiçbir zaman sen bunu çok kötü kullanmışsın demem. Çünkü ilk kendisi bunu denemektedir Türkiye'de. Bu dünyada da bu şekildedir. Ama bir orada tabii çok uzun zamandır yöntem gibi. Yani o 20. yüzyılın başından itibaren gelişmiş olduğu için orada çok büyük bir geçmişi vardır. Ama bizdeki geçmiş o kadar fazla değil. Yani sosyolojinin, psikolojinin vesaire bakımında kullanılan yöntemlerle Ondan sonra iletişim bilimine gelen yöntemler arasındaki ilişkiye düşmüşseniz, çok eski bir, yani büyük bir geçmişi yok. Büyük geçmiş olmadığı için, çocuk işte işte, işte literatür taraması yaparak bir betimlenici bir çalışma yapıyor. Evet, bir şey yapıyor. Bu bir şeydir. Ama yani işte içerik çözümlemesi yapma çalışıyor. Bunu liter yapıyor, nicer yapıyor. Bu Ondan sonra işte, anket yapıyor. Aa, anket yapıyorsa başım taç. O nereden parayı buldu? Ondan sonra nedir ne, nereden anketleri yapacak bordür kişileri buldu. Onları eğitti, onlarla çalıştı falan da. Ondan sonra bunu şeyiyle şeyi yükledi. Güzelce <gülüyor> e, yükledi SPSS'e. SPSS'ten döktü. Ondan sonra yorumladı direkt. İşte bu. Yürürsa asıl mesele. Bunu yapılırsa afet. Ama diğer şeyler de evet diğer şeyler onun yan tarafı da hala kullanıldı. Bütün bunları düşündüğümüz takdirde e, hala bizde bir eksiklik var, bir yerde bir eksiklik var. Ben bunu söylüyorum, ona karne söylüyorum, açıkça söylüyorum. Yani ben hiçbir zaman kızmıyorum, hiç, hiç kimseye kızmıyorum. Hiç kimseye kızmıyorum çünkü daha henüz çok büyük bir birikim yok. O birikim olduğu takdirde bizde, Evet, bir şeyler çıkacak değil sonunda. Ama ne zaman da doğru bir şey çıkacak, ben görürüm yim onu bilemem. Yani bunu söyleyeyim, ben görürüm yim onu bilemem. Çünkü e, ha te teoriyel yatışta işte, kurama çok meraklı olanlar var. Evet, meraklı olsunlar. Çok da güzel bir şeydir kurama. Üretebilmek de çok güzel bir şeydir. Yani tartışabilmek de çok güzel bir şeydir. Ama yaparsın. Ondan sonra ve bunların e, neler, neden böyle tezler yaptırmışlar? İşte de onu düşün. Yani bundan kaç sene önce, 30 sene önce değil mi? 30 sene önce neler yapılmıştır? Neler yapılmaya çalışılmıştır? Bunları düşünün ve şimdi neler, yapın, neler yapılmak istediklerdir? Onu düşün. Çünkü arada çok büyük bir şey var. Açılıyor ama, kaç açılıyor dikkat edersiniz. Yani kapanmıyor hiçbir zaman, açılmıyor, daha açılıyor. Daha farklı farklı şeyler üzerinde düşünülmeye çalışılıyor. Yani eskiden e, belki şey vardı, çerçevede ana belirli birkaç tane ki, anahtar kelime vardı, o anahtar kelime üzerinde çalışılıyordu. Şimdi o anahtar kelimeleri, efendim ne bileyim ben, üstünde çalışıyorsunuz. Öyle Bunlar çok önemli şeyler. Yani iyi bakın çünkü daha doktor tezinizin ilk, ilk aşamalarındasınız. Çok daha güzel şeyler bulabileceksiniz. Yani gelişiyor, değişmiyor değil. Yani şunu söyleyeyim, ben ilk başlatanlardan biriyim iletişim alanının orasını tamam, falan koydum. Ama o kadar çok şey, literatürde o kadar çok şey var ki, yani hani ben onu bulamadım efendim. Bunu ben anlamam, var. Yani bulursun. Yani yazılmış kitaplarda var, her şey var. <gülüyor> ama anlamam, yani eskiden yoktu. Eskiden hakikaten ben, e, ben de gün saldı, Aysel de efendim, uydurduğum gibi gündü, biz çok zor çektik. Çok zor çektik ama şimdi öyle değilsiniz efendim. Şimdi her şeyiniz var, bol bulamakça var. Kullanabilirsiniz, bunun içinden ayrı, ayrıştırabilirsiniz daha şeyden. Ve çalışabilirsiniz. Biraz ben deyim, dilim çok sivridir. E, alışık değilsiniz tabi bana. E, ama e, söyleyin. Yani onun için hani e, neyimlerle, efendim bir şey istiyorum, sormak istiyorum falan da derseniz, e, şeydeki, aşağıdaki sekreteri Mutlu'ya söyleyin. Mutlu nasıl olsa beğendiniz. Her türlü bir şekilde, ben e, size, ben sizinle konuşurum. Ama ben artık burada, o bir görünmüyorum değil mi? Görünüyorum Derse de geliyorsunuz hocam. Bir derse de geliyorum ama, ama o tutularda görüyorum. Eskisi gibi görüyorum. Her, bak, her yerde varım benim, o aynı mesele Sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsun. Sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsun. o olmasa ben kendim için yazmıyorum ben. Ne var, ne yok diğer yeah, gördünüz